2011'de başlayan Suriye krizi büyük bir insanlık trajedisine dönüştü. Bunun neticesinde ortaya çıkan mülteci krizi tüm dünyayı derinden sarstı. Günümüzde Türkiye çoğu Suriyeli olan 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Avrupa Birliği krizin başlangıcından bu yana Türkiye'nin yanında oldu. Avrupa Birliği, Mart 2016'da hayata geçirilen Türkiye'deki mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında Türkiye'yi 6 milyar avro ile destek olmayı kabul ederek taahhütte bulundu. Bugün itibariyle Avrupa Birliği bu 6 milyar avronun tamamını sözleşmeye bağlamış oldu. Bu görevi tamamlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Avrupa Birliği, Türkiye'deki mültecileri ve ev sahibi toplulukları desteklemek için eğitim, altyapı ve sağlık hizmetleri alanında yüzlerce proje hayata geçirdi. Bugün aynı zamanda bu ortak çabanın farkına varıp onu takdir etmek için de bir fırsattır.